Merhaba arkadaşlar bugün size gerçekten ucuz kasları tanıtacağım. Bu ucuz kasların kendi dış kabuğu termoplastik yani hani termoplastik kaska ne kadar güvenilir siz daha iyi biliyorsunuz. Ben tanıtmakla sorumluyum. Açık olanlar var üstü havalandırma kanalı şöyle bayanlar için olanlar var mesela üstü havalandırmalı olanlar 300 lira. Şu Freeman kasların üstü havalandırmasız olanları. Pardon, üstü havalandırmalı olanları 200 lira, üstü havalandırmasız olanları 300 lira olarak değer biçilmiş ve sitemizde e, linklerini paylaşacağım sizlerle. Açıklama kısmından bakabilirsiniz. Hani ucuz bir kaskı almak istiyorsunuz, istemiyor musunuz bilmiyorum ama ucuz kaskı alınca çarptığınız zaman kazalarda daha fazla yaralanacağınızı e, bilin. E, ben de zaten bunu birçok e, videoda sizinle paylaşmıştım. Bunlar termoplastik kasklar. Veya başka bir materyal olabilir ama yani dış kabuğunun çok iyi olmadığını söyleyebilirim. Ama almak isteyen arkadaşlar bizim sitemize girip alabilirler. Evet. Ne gibi özellikleri var? İlk önce şu bayan kaskından başlayayım. Ee, üstünde havalandırma kanalları var. Bu EC2205 sertifikasına sahip 1000 gramlık bir kask. Gerçekten çok hafif bir kask. İç pedleri rahat görünüyor ama rahat olmayabilir. Deneyip bakıp almakta yarar var. Ama internet sitesinden aldığınız zaman ancak eve geldiğinizde alıp kontrol edebiliyorsunuz bunları e, Havadar bir kastır çünkü açık bir kask e, Çenesine kadar inen bir camı var Uzun bir cam tutmuşlar e, Ve hani kaskın çok fazla bir özelliği yok zaten İç pedleri rahat mikrometrik bir tane kayışı var Çene altında da bunların e, hani Çenenizi yırtmasın diye bu bağlamaların Altına e, şöyle destek pedleri koymuşlar o şekilde giyebiliyorsunuz. İç havaalanırma kanalları fena değil. Ee, hani köpüğü nasıl derseniz, köpüğü de orta derece bir köpük. Diğer e, üstü havalandırma kanallı olmayanların, yani şunların, o, bu, bunlar 300 lira ama yanılıyor olabilirim yine linklerini koyacağım yanlarında fiyatlarını koyacağım açıklama kısmında. E, bunların hani e, iç pedleri biraz daha rahat görünüyor aslında onlara karşı. Ee, bunun bir de güneş vüzörü var. Bir dakika, bunun güneş vüzörü var mıydı? Bunun güneş vüzörü yok. O yüzden aralarında fiyat farkı var galiba. Şöyle diyebilirim. Yani bunlar daha renkli ama dış kabuğu aynı şekilde yapılmış. Dış kabukların termoplastik olduğunu söyledim. Ee, güneş vüzörü var. Güneş vüzörünü indirince e, raptla karşıdan gelen güneşe karşı kendinizi koruyabilirsiniz ne kadar koruyucu olur? Orta derecede koruyucu olur. Güneşe doğru sürmenin kazalara neden olduğunu zaten biliyorsunuz. Bunun da mikrometrik bir tane bağlantısı var. İş katları rahat, rahat, bakış açısı geniş ve bunun da çene altına kadar inen böyle bir tane camı var. Yani sarsılmadan korur mu, korumaz mı? Hiç ondan emin değilim. Ses yapacak mı? Ses yapacaktır tabii ki. Bunların farklı farklı çeşitleri var. Bu çeşitlerinden işte bu sadece hümdüz beyaz olanı, bu çizgili, yeşilli, kırmızılı, bu bayanlar için pembeli, siyahlı olanları da var, böyle kırmızılı, parlak kırmızı olanları da var. Seçim tamamen size ait. Termoplastik olduğunu söyledim. Eğer hani e, artçınıza değer veriyorsanız bu kaslardan almayabilirsiniz. Çünkü bu kasları aldığınız zaman artçınıza da zarar geleceğinizi bilin. Neden bu kasları tercih ediyorlar? Ucuz olduğu için tercih ediyorlar. E, bütçesi dar olduğu için tercih ediyorlar. Ama tabii kazada yaralanma e, ve e, şeyleri, e, ne denir? E, düştüğü zaman yuvarlandığınız zaman e, size ne kadar zarar gelebileceğini biliyorsunuzdur. O yüzden de aldığınız zaman bu riskleri de almış oluyorsunuz. Freeham kaslarının linklerini sizlerle paylaşacağım. E, Bunlara e, yani bunları almak isteyen arkadaşlar istersen mağazadan gelebilirsiniz. E, yani bütün e, şey çeşitleri var Neden? beden çeşitleri var. Bu beden çeşitlerini zaten e, şeyde görebilirsiniz, bizim sitemizde görebilirsiniz. Sistemiz de yakında değişecek zaten. E, umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. E, alın, almak veya almak size bağlı tamamen. Hepinize iyi sürüşler.